2004 yılında ODTÜ Teknokent'te kurulan Dia yazılım, her sektörden KOBİ'nin, muhasebeden üretim yönetimine, stok depodan satış ve satın alma yönetimine tüm iş süreçlerini yönetmelerini sağlayan yazılım çözümleri sunuyor. Aynı zamanda Gelir İdaresi Başkanlığı özel entegratörü olan DİA, %100 bulut teknolojisi altyapısıyla internetin olduğu her yerden ve tüm cihazlardan şirket yönetimini mümkün kılıyor. Bulut teknolojisinin avantajları sayesinde işletmeler, güncelleme ya da yedekleme donanım gibi maliyetlerden tasarruf ediyor. DIA, TÜBİTAK ve Avrupa Birliği destekli uluslararası ARGE projelerinde yer alarak sürekli ARGE yeteneğini ve teknolojisini geliştirmeye devam ediyor. Şu anda 3 ofisi ve 80 kişilik ekibiyle 35 binden fazla kullanıcıya hizmet veriyor.